Bonjour Bonjour <gülüyor> Merhabalar Arkadaşlar Ben Ülkem Ben Dilara Ben Dilara <gülüyor> What's up Guys I'm Dilara Evet Dilara Artık İngilizce Devam Edecek Arkadaşlar Ne Haber Aşkım I'm Good How Are You İyiyim Allah'ıma Şükürler <gülüyor> Evet Arkadaşlar Yeni Bir video ile Karşısınızdaki Bugün Önümüzde Gördüklerinizden De Anlayacağınız Gibi Fransız burcu Cumhurlarına deniyoruz. Atmak istedim size. Bu abur cuburlar gelene yaklaşık böyle bir 5-6 gün bir hafta oldu mu? Oldu. Bir haftadır bizim elimizdeydi. Böyle müsait bir vakit ayarlayıp videosunu çekip sonrasında da zaten hani videodan sonra da devamlı olarak tüketip bitirecektik biz bunları. O videoyu... <gülüyor> o videoyu çekin ya güzel. O videoyu çekecek vakti, bir saniye aşkım, bir saniye bak şuna anlatacağım Ama oui, an Fransızca evet demek tamam, Bende söylediğin tamam şeyleri onaylı Tamam İngilizceye alıştık, şu an Fransızca'ya geçme Oui <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz o müsait vakti yakalayamıyorduk arkadaşlar ve videosunu çekemiyorduk Sonra şöyle bir şey oldu Evdeyiz, oturuyoruz, canımız aburcu cubur istedi Dedik ki Youtube videomuzu çekelim hadi Oui <gülüyor> Evet, öncelikle bunları getiren arkadaşımıza teşekkür ediyoruz Berfin Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Berfin. We love you Berfin. Neyin ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Zaten hepsi Fransızla burcu bura arkadaşlar. Bir de bunun Carrefour Poché, Fransa poşeti vardı. Aynen. Ben onu kaldırmıştım. Onunla getirecektim aslında bunu biliyor musun? Neyse artık yapacak bir şey. Artık gördüler. Oui. Oui. <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi gelmeye başlayalım. Je t'aime Paris. Defol git buradan. De. <gülüyor> Ooh, I don't know. İngilizceye döndü. Evet. Tamam. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu oluruz. Hoppa. Iiii. Töbücüm koş. Töbücüm koş. Çık yukarı. Merhaba de. Çık yukarı. Merhaba de. Evet onları biz izleyeceğiz. Sen oradan bakacaksın. Aşağıdan sadece kokusunu alacaksın. Şimdi aşağı inebilirsin. Burada kalabildiği kadar kalsın tamam mı? Tamam. Cumba da şuralarda dolaşıyor arkadaşlar, arkadaki aynadan görebiliyorsanız görün <gülüyor> Ben Hükam, Tobi ve Dilara Video başlıyor arkadaşlar, ilk hangimi seçelim? Um, ben Kanala abone olun demiş mi? Evet <gülüyor> Kanala abone olan herkese de çok teşekkürler, like atmayı unutmayın, başlıyoruz Pizza Mini pizza Belin miniza Domatesli ve baharatlı mini pizzalar Böyle minik bir poşetçik çıkıyor bundan. Evet. Bunu atmıyoruz. Çünkü fazlasını bu kutuya koyup kaldıracağız arkadaşlar tekrardan. Vey. Oui. Mini pizzalar. Mini pizzalar. Gösteriyoruz. Wow. Üstü gerçekten pizzaya benziyor. Evet arkadaşlar. Şöyle... Şöyle göstereceğim size. Dilara direkt yemiş olabilir ama ben göstereceğim. Hazır mısın? Çok iyi. Bayağı güzel. Adamlar küçücük krokerin içine bütün pizza lezzetlerini koymuşlar. yukarı. cuma gel. <gülüyor> Tobi gel sen de gel. Yukarı gel. Yıktığın yeri buraları. Çık yukarı. Gel. Al. burada. <gülüyor> Tam bu bitmesin daha. Gel sen. Bence yeterince yedik aşkım. Anladım. Tamam. Mini porsiyonlar toda hepsi birbirinden farklı mı bunların? Evet. Bence hepsi aynı. Bence değil. Bence hepsi aynı. Birlerinde daha fazla baharatlar, diğerlerinde daha az var. O zaman var. dökülmüş üstüne falan. Evet. Tabii yani. evet. ki bunun altı ful Tabii Benim var. elimdeki diğerini ya da Evet arkadaşlar, yani. görüyorsunuz birbirinin aynı sadece baharatları dökülmüş ya da dökülmemiş. Şimdi ikisini birden test edeceğim ve ben puanımı vereceğim. 10 üzerinden bir puan vereceğiz. İleride de sonrasında verecek. Bir saniye bekler misiniz? Hani? 10 üzerinden 10 sen de mi geldin çık yukarı çık Ben de deneyeceğim Hadi puan Hadi puan üzerinden On üzerinden Güzelce Evet arkadaşlar. Daha fazla yemiyoruz. Diğerlerine geçiyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Buna puanımız 10'du. pizzalar bence çok güzel oldu. Çok güzel bir creaker. Ben çok beğendim. Canınız pizza çekiyorsa bu creakerden böyle bir bir kutuyu yiyin. Yediklerimize <gülüyor> evet. şöyle bakalım bak. Şöyle. Bunu yiyelim. Sıra bende. Ben seçeceğim. Ay tamam. <gülüyor> Krema. tatlıya geçme ya. O zaman geçiyoruz. <gülüyor> evet arkadaşlar tatlıya geçiyoruz. Krema Batman. Kesin böyle okunmuyordur ama. Le bonbon tendre Auguste. Ve deniyoruz. Bunlar bonbon. Böyle bayram bonbon. şekerine benziyorlar arkadaşlar. Bonbon. Le bonbon. Neli olduğunu anladın mı? Um, hayır. Ama sans jelatin diyor yani jelatin yok. Açıyoruz. Üstünde şöyle bir kaplan resmi var arkadaşlar. Leopar. Sen... Çita. Pardon. Çita bu çita. Bence kaplam. Bakın, çita. Üstünde benekleri olanı... adı kesinlikle kaplan değil. Kaplan. Çita. Ağabey. Güzel. Hmm. Bunun da böyle bir esans var içinde. Likorish esansı var. Likorish. Aynen. Anason gibi. Hmm. Anasonlı gibi böyle. Dur Kokla bakayım beycan bu. Sana ne görüş var. Hal ağzıma yalama. Evet arkadaşlar bunu daha fazla yemeyeceğiz. Arkadaşlar bizim yaş kurumumuz aslında bilir. Biler. Bilir. Evet. Haribo'nun bir aralar böyle siyah jelibonu vardı. Onun tadının aynısı. Likörli. Evet güzel ama. Güzel Beğen. ama böyle günde bir tane atarım ben bundan ağzıma. Evet. Güzel. 10 üzerinden Bunu konserve edelim 10 üzerinden 9 10 üzerinden 7 Bir kere tadını çok sevmiyorum Yo ben tadını çok beğendim de tuzludan sonra üst üste gelmesi hmm. Tadı çok ön plana çıkardı anladın mı? Sana bir şef gibi şey gibi konuştum Vur me. Chips. Chips nah. <gülüyor> Nature addicts Chips bean doğa, doğa bağımlıları Crispy bean Doğa bağımlıları anlamına geliyor, Nature Addicts, Crisp Bean. Bunlar şey, fasulye krakerleri. Gerçekten mi? Haa, doğal. Pesto <gülüyor> soslu fasulye krakeri. Bizdeki sosa benziyor ama görüntüsü. Yeah. Wow. Çok iyi. Görenkleri çok iyi. Tırkıtır olması çok iyi. İsteyle madreslerimi koymuşlar. Hmm. Takip etmeyin. Fransızca bilmediğim için arkasında yazan hiçbir şeyi algılayamıyorum. Ama sans gluten diyor, gluten'siz demek. Çok iyi ama. Aynen ben bayağı beğendim. Bu Alpino tat inanılmaz güzel. Neli bu? Pesto Pestolu. Bayağı iyi. Ben beğendim. Şu ne? Fasulye. Fasulye Barbunya Barbunyalı. Ya barbunyalı değil mi? He, Barbunya Barbunyalı. Barbunyalı krekerleri. Pesto tatlı. Şöyle gösterelim güzel arkadaşlar. Test edildi, onaylandı. Çok güzel. 10 üzerinden? Beğen. 10 üzerinden? 9. Tamam. Bunu da kaldıralım. Bu da sağlıklı olmasından kırıyorum ben. Bence sağlıklı olmasına rağmen çok belirli. Yedik yedik Şunun bir daha. Şunun içindeki, içindekileri görün istiyorum arkadaşlar. Şöyle altından gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. Aynen, şu içinde hareket eden şeyler var ya arkadaşlar. Ne bu? Hindistan mogu, cevizi suyu. Mogumogu mogu arkadaşlar. mogumogu. Mogumogu. Mogu mogu. Hindistan cevizi suyu. Deniyoruz. Buna... Seninkisi böğürtlenli. Benimkisi kavunlu. Ama Hindistan cevizi suyu. Hindistan cevizi suyu böğürtlenmiş. Aynen. Hindistan cevizi suyu böğürtlenmiş. aloe veralı büyük ihtimalle bile biliyor musun? Onlar bak arasında... kokuyor bak. Koku çok iyi. Onunkisi daha güzel. Onunkisi daha güzel. Aynen bu da baya güzel kokuyormuş. Tobi to sen kokla. Kokla. Hmm. Kendi ciklerinden <gülüyor> böyle yapman gerekiyor. Çok ya yani bu bir öğün falan olabilir biliyor musun? Böyle sabah bundan içsen. Hmm, çok güzel. Lezzetler Hadi Niye işte. <gülüyor> <gülüyor> bırakmak isterim ya? İçinden çıkan tercihse bak. Ya kapağına kadar tatlıyorum. Şöyle bir kapağı var. Baya güzelmiş ama. Ben beğendim. Mogu mogu. Böyle gerçekten böyle arkadaşlar sabahları uyanıp böyle aç karnınızı doyurmak <gülüyor> 139 gram bak, şey bak, şeker var. 139 gram. 39 gram. %39 dedim de ve evet. mantıksız oldu. 50 kalori ama. Toplamadım. 100 mililitresinde. Bu kaç? 100 değil mi? Bir şişe içinde 160 kalori var arkadaşlar. Bunu da yazın. Bunu da yazmıyorum. Haa. Onu da onların sistemine göre yazmışlar. Tamam. Puan? Ha, 10. 11. 10. Albi olmuyor olur mu? Şimdi Breds Breds Fransızlar nasıl söylüyor? Breds Breds Breds Onlar büyük ihtimalle harflerin 3 tane söylemediğine göre Sevim çevre piment Hayır Büyük ihtimalle bunu söyleyek nasıl biliyor musun? Şöpime Fransızlar Şö Şev şu Şunun ne olduğunu bilmiyorum ama Şöyle göstereyim arkadaşlar Acılı sana. peynir abi bence o Şurada böyle bölünmüş görüyorsunuzdur. görüyorsunuzdur Şurada böyle bir peynire benzeyen bir şey var Önünde de biberler var Şurada da cips var zaten İsmi şu Bilenler varsa daha önce yemiş olanlar varsa Yorumlarda yazabilir Biz ilk defa deniyoruz Hayır açmıyoruz şu an. Hayır açmıyoruz Sen de mi yiyeceksin? Canımı yerim, çek. Yerim Oha! İlerinin kokusuna bakar mısın? Dumbo kokla tam sensin. Dumbo kokla. Tamam çık <Gülüyor> yukarı. Sen de bir kokla. <gülüyor> Abi. O kadar iyice. Ya bu cips hakkında şiirler yazılır yani bu şiir hakkında maniler dizilir. Cips hakkında... ...tutup okuyor. Acılığı da yine çok yerinde. Gerçekten Berfin'e sadece bu cips için tekrar ve tekrar teşekkür edebilirim. Çünkü Dilara biliyor en iyi arkadaşlar. Ben peynirle her şeye tapıyorum böyle. Peynirli cips, peynirli makarna, peynirli pizza Çok seviyorum Peynir <gülüyor> Bu da peynirli cips ve gerçekten çok güzel bir cips hmm. Amerika'da yok değil mi bunlarla? Hı Bu tatlı bir şey var mı? Var Şu ana kadar yediğim en iyi cips olabilir biliyor musun? Şu ana kadar yediğim en iyi cips olabilir yani abartmıyorum Abi çok iyi ya, dilde bıraktığı, damakta bıraktığı tat çok iyi değil mi? O benim de. Cumba! Sen yemedin annem. Cumba gel. Çık o Cumba'nun da o. Cumba çık yukarı. Gel. <gülüyor> verin lan bana da verin lan. <gülüyor> Bu cipsi zaten sevmedin zaten, bunu ben yedim sonrasında. Okey. Ben de sevdim. Çok güzel çünkü. Daha önce Amerikan cipslerini denemiştim Başka ülkelerden de cips denemiştim ama Şuan bu yani Bu cipsin üstüne daha tanımıyorum ben. Beğendim Kapatıyorum Kapat <gülüyor> Dixiii Dixi. Domates toplarına benziyor arkadaşlar Bakın top top top, top. Bu da bir cipsi var Büyük Bu Ya da kraker Cips Koku çok önemli aslında <gülüyor> Ya öyle yanmaz ya, öyle yanmaz <gülüyor> Çitos, fıstıklı çitos gibi kokuyor ama domateste Hadi oyun oynayalım Bu bekle, eğer ben ikili iki yaparsam da ben yapayım. de, <gülüyor> de ver yiyo. Aynen, sonun kapış. Birer tane daha yapalım. <gülüyor> evet arkadaşlar, hep iyi. Tamam ben için Bir olmadı. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. sayıldı. Bir, iki, iki, açınca üstünden böyle bir tane sanat eseri tablo çizmişler. Umarım anı görmüyordur. Şöyle göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Şimdi ısırıp içine bakacağım. Şu, biraz fazla mı abartıyorsun? Bence fa ben fazla abartmıyorum. Ne hepsi birbirinden güzel. Kötü olanı söyledim zaten, gösterdim de şu. Şunu ben çok beğenmedim açıkçası, ama bunun içindeki her şey güzeldi arkadaşlar. Biz de karakerle başladık, bayram şekerleri, lava kahve, en son yedik. İstikler. yani Türkiye'de olsa muhtemelen Biz şey, ya de çok sevirdiniz. Karşımımız Fransa gör bunu sakın formülümüzü çalma güzel. Evet arkadaşlar kötü olanı da kötüledik ama ben şu cipsi eğer Fransa eklenen bir takipçi falan olursa lütfen bana ulaşsın ve şu cipsi den bana getirsin ee, Onun dışında şunu da çok beğendim arkadaşlar bu ikisi favorim değil benim senin iki favorini göster Arkadaşlar bugün gün Fransızlı borcu denedik Hepsi birbirinden güzel birkaçı güzel bir de çok fazla Amartmak istemiyoruz öyleyse arkadaşlar Videonun sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşürüz Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ciao Kendinize çok iyi bakın oui. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz Paris Bye bye <gülüyor> Ben <aldım>. Petit <gülüyor> Bonjour Bunlar bildiğim Fransız terimleri. Le. Le Fransa. Le Paris. Le Mar. Marsilya. Mbappe. <gülüyor> <-M> <gülüyor> <Engolo, gülüyor> <Angolo, gülüyor> Kanté. <gülüyor> arkadaşlar.